sorumuz birkaç kısımdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi zamanlamaydı. İşte hangi eleman hangi zaman aralığında devreye girecekti? K1, S1, Y1 K2, S2, Y2 çıkışlarını sıralı olarak devreye sokmuştuk. Tabii bu sıralı olarak devreye sokmamız sırasında bu değerleri bir hafızalarından alınırmıştık. Tamam mı da bu sıralama devreye girecek. Kabul. Ama bunu yaparken soruda şöyle bir şey demiştik. Soru değişken olacak. Yani zaman değerleri Trafik durumuna göre değişecek, devrem bitmedi şu anda, devreme ilave etmem gereken kısımlar var. Bu da devrenin ikinci kısmı olacak. İkinci kısmında ne olacak? İkinci kısmında olacak olan şey şu. Bir, trafik sayılacak, hangi yolda trafik yoğunluğu daha fazla. Ondan sonra bu yapmış olduğumuz sayma sonucunda hafıza almış olduğum Merkler World 10 ve Merkler World 12'ye hafıza alanlarına sayısal değerler atacağım. Bu sorunun ikinci kısmı. Ee, kalıcı bir anahtarla çalıştıralım. Yani bir yardımcı böyle tekrar sisteme kalıcı enerji vermek için uğraşmayalım. İpul 0.0'ı devreye soktuğumda sistem çalışsın. Sistemin çalışması gereken en temel eleman hangisi? Şurada az önce karşılaştırma kontranda kullanmış olduğumuz T37 zaman bölesi. Tamam mı? O zaman İpul 0.0'ı devreye aldığında... T37 zaman böylesi devreye girsin. Anlaşıldı mı? T37 zaman böylesi ne yapacak? T37 zaman böylesi şurada karşılaştırma kontağında kullanmış olduğum sayısal değerleri saymaya başlayacak. Tamam mı? Ben sitik ama hatırlayacak olursanız zaman grafiğinde ne demiştim? 300 yani 30. E, düzeltiyorum e, 30. saniye yani 300 dediğimiz. 30. saniye sistemin reset attığı noktayla. Sistem 30. saniyeye geldiğinde sistem ne yapıyordu kendi kendine? Reset, reset atıyordu. Şimdi bir zaman ölesini, eğer siz enerjisini kesip enerjisini kesip tekrar enerji verirseniz ne oluyordu kendisini sıfırlıyordu. O zaman benim bu zaman öleceği 30. saniyede yani 300 sayma değerine geldiğinde enerjisini kesip tekrar verilmesi lazım. Bunu yapabileceğimiz çeşitli yöntemler var. Bunlar neler? Şöyle halde şeyden gitmiştik, karşılaştırma kontağından gitmiştik. T37 eşitliği 320. Ne oldu? Büyük küçük. T37'in 300'e eşit olmadığı zamanlarda bu kontak çıkış verir. Öyle değil mi? T37 başladı, 1-2-3-4-2'ye gidiyor. Sağlıyor mu? 1 300 e eşit değil, evet. İşte 5 300 e eşit değil, evet. 10 300 e eşit değil, evet. T37 kaç oldu? T37 ne zaman 300 oldu? Bu şart sağlanmadı. T37-300 eşit 300'e. Ben hangi şartı arıyorum? T37'in 300'den farklı olduğu yerleri arıyorum. T37 300'den farklı olduğu her şeyde değerde bu çıkış verecek. Ne zaman bu çıkış vermez? Yalnız ve yalnız T37 300'e eşit olduğu yerde bu çıkış vermez. Bu bir şart. Başka ne? nasıl bir şart söyleyebiliriz? T37 küçük eşit 300 diyebilirsiniz. T37 301 olduğu zaman bu şart sağlanır mı? Sağlanmaz. T37 301 olduğu anlaşar şart sağlanmayacak anlamda T37 kendi enerjisini kesti mi? Kesti. Bakın bu iki şart T37'nin 300'e geldiği anda veya 300'ü geçtiğinde 301 olduğunda enerjisini kesmesine yetiyor. Peki t enerjisini kesilirse ne olur? T37'nin enerjisini kesildiğinde zaman sıfırlar. Zaman sıfırlayınca burası tekrar baştan başlar yani. Karşılaştırma işlemlerini yapmaya. Ama ben size şuranın daha kolayını söyleyeyim mi? Şunları kullanmayın. En basitine. <gülüyor> T37'yi diğer olarak 300 yazın. Buraya da T37'in kapalısını koyun. Ne oldu şimdi? Saydı, saydı, saydı, saydı. T37 300'e geldi mi? Yani <gülüyor> 300'e geliyor mu kontağını açtı mı? Açtı. Zaman sıfırlandı mı? Sıfırlandı. Zaman sıfırlandığı için kontağını kapadı mı? <gülüyor> kapadı. 300'de yani 30. saniyede tak tak tak tak devreye giren bir tane zaman durası yaptık. 300 oluyor, sıfırlanıyor, sıfırdan başlıyor. 300 oluyor, resetleniyor veya sıfırlanıyor, tekrar nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor. Yani periurilik çalışmayı sağlıyor. Kıspanladık mı? Tamam. Şimdi şuradan girelim işin içine. Şunları bırakayım. Burada net çözümler var. İki durumda, iki ayrı durumda Zaman önem değişecek. Tamam mı? Kamerayı o tarafa çevirip o, çevir, o e, şey, yedek çözümü yapacağım. Asıl çözümü yapmadan önce burada bazı yardımcı çözümler yapacağım. Olayın daha net anlaşılması açısından. İki ayrı çalışma zamanım olacak. Bunlardan bir tanesi e, Merkjörg 12 ve Merkjörg 10'a atadığım birinci değerler. Ve e, daha sonra bu da buraya atacağım, bu kavza lanatacak bir değerler. Bunlara bir daha bakalım kaç bunların değerleri? Merker, Word, ona, Merker, Word, 10'a Ne atacağım? Yüz atacağım. Merker, Word, ona daha sonra 220 atacağım. Merkel 4, 12'ye. Korsan atacağım. Merkel Word 12'ye daha sonra 220 atacağım. Şeyi düzeltiyorum. 210 atacağım. Tamam mı? Bunu nasıl yapabilirim? Bu sayıları bu hafıza alanına nasıl atayabilirim? Ne kullanmıştık? Mod kullanmıştık. Tamam mı? Şimdi Şart 1 bir. Şart 1'den ne? Trafik yoğunluğu Eğer trafik yoğunluğu Örneğin işte birinci yol daha yoğunsa Şart 2 iki, İkinci yol daha yoğunsa Şartta yazalım Birinci yol kalabalık Tamam mı? Birinci yol kalabalık şartı gerçekleşiyorsa Birinci yol kalabalık şartı gerçekleşiyorsa Ben ne yapacağım? Merkel 4 10'a 100 atayacağım. Merkel 12'ye 90 atayacağım. Öyle değil mi? Geldi. Mo 4 Kaça atacağım Merkel 10'a? 100 10'a e 10 sayısını Bu on100 değil. 100, 100 sayısını Merkel Word, 10'a atalım. Şart 1 olduğunda, yani işte 1'i diyor kalabalık olduğunda 100 sayısını Merkel, Word, 10'a atalım. Aynı zamanda ne yapmam lazım? Yine bir Word çağır. neydi? Hayır. 90'ı Merkel, Word 12'yi atamam lazım. Yani birinci yol yoldan kalabalık olduğu zaman, birinci yol yoldan kalabalık olduğu zaman Merkelberg 10 kaç oldu? 100, Merkelberg 12 kaç oldu? 90. Geliyorum sorunun üstünde. Bakın ne oldu? Merkelberg 10'u artık burada ne olarak görüyor? 100. Bunu ne olarak görüyor? 100. Bunu ne olarak görüyor? 90. Tamam mı? Bunu ne olarak görüyor? 100. Geldik, bunu ne gördü? 90. Bunu ne gördü? 90 12'ye? 90 90 Anlaşıldı mı? Yani birinci yol kalabalıksa örneğin, tamam mı? Birinci yol kalabalıksa örneğin, Merkel-Börth 10'a 100'ü, Merkel 12'ye 90 sayısını atattım. Döndüğüm problemde etkisi ne oldu diye bakıyorum, etkisi şu, artık şu gördüğünüz 12'ler 10'lar var ya Merkel-Börth Belli. Merkjörd 10 gördüğünüz yere 100'i yazacağınız, Merkjörd 12 gördüğünüz yere de 90'ı yazacağız. Sayısal değerli yerleştirilir mi? Evet. Yerleştirdim. Ha, Peki övün yol kalabalıksa? Şart 2? Şart 2 iki. ikinci şey varsa, adını siz getirin, ee, yol kalabalıksa? Ne oldu? Tekrar bu yapıyorum. Moe Bird diyorum. Bu sefer ne atacağım? 220. İkinci zamanlar bu muydu? Evet. Moe Bird'ü 220'yi ne atıyorum? Merkel, Bird onu atıyorum. Geliyorum 200 onu. Merkel. Yine Moe Bird. 210 da Merkelburg 12 yapıyoruz. İkinci şart gerçekleştiğinde ne oluyor? İkinci şart gerçekleştiğinde artık Merkelburg 10 gördüğünüz her yere 220 Merkel 12 gördüğünüz her yere de 210 olarak düşünebilirsiniz. Şart bir varsa, şart bir varsa Merkel 10, 100 oldu, 12, 90 oldu. İkinci şart varsa Mert 10. 220 oldu. 12 ise 210 oldu. Tamam mı? Hani soru içerisinde bunlar değişecek demiştim ben size burayı çözerken. Niye şey atalım bunları ben? Hafızalarlarını atalım. Hafızalarlarını atamam nedeni şuydu. Yani problem çözümü sırasında ben bunların değerini değiştireceğim. Değiştirdim mi değerini? Değiştirdim. Şartlardan birini sağladım. 90'a 100 yaptım. Diğerini sağladım. 210'a 220 yaptım. Artık ben soru içerisinde şunları değiştirebiliyor muyum? Yani şöyle söyleyeyim ben size. Örneğin bunları input'a bağlasaydık. Input 1.0 veya input 1.1'e bağlamış olsaydım input 1.0'a bastığınızda sayısal değerler bunlar olacaktı. input 1.1'e bastığınızda sayısal değerler bunlar olacaktı. Problemin işlemesi sırasında zamanlara ben müdahale ettim. Ha. Dedim ki input değil bunlar aslında. Trafik yoğunluğu. <gülüyor> ben onu söyleyeyim. O dediğimiz o alet gerçek orada iş şey yapacak, yoluna yol ona atacak ve Aynen. Tamam. Yine onu karşılaştırma kontağı yapacağız. Anlaşıldı mı? Burada söylemeye çalıştığım şey şu. İşlem bir problemi, zamanlarını ben dışarıdan müdahale ettim. Aksi haline ne yapınız lazımdır? Pro şeyi, diğer siz soba çekip bunu işte 90'da, 210 yapıp tekrar yollayıp tekrar run almanız lazım. Öyle değil mi? Böyle bir şey yapmadım. Benim yaptığım şey ne? Problem işleme sırasında şunu kapattığım zaman sayıları değiştirdim. 90'a 100 yaptım. Şunu kapattığım zaman 210, 220 yaptım. Ama bu hale dikkat ederseniz sistem çalışıyor. Çalışan bir sisteme müdahale ettim. Tamam. Şimdi bu çözümlerden bir tanesi. Tek tek atayabilirsiniz. Bunu siliyorum. Başka bir çözüm yolu daha göstereceğim size. PRC de e, programı yollarken işte orada çıkıyordu. Ana blok, main blok, işte sistem blok, data blok. Ben seni ne diyordum? Sadece ana OBB'yi seçin, geri kalanları yollamayın diyordum. Dikkat edersiniz, main blok. Anlaşıldı mı? Program blok düzeltiyorum. Sistem bloğu ve şey, data bloğu yollamayın. Şimdi data blok dediğimiz şey ne? Data blok, piyasın içerisindeki sayısal değerler yazıp bu sayısal değerleri PLC içerisinde kullanabileceğiniz bir yerdir. PLC içerisinde başlangıçta belli sayılarla başlamak istersiniz veya PLC içerisinde matematik işlem yapmak istersiniz. Yani PLC'nize sizin sayısal bazı verileri kaydetmek istersiniz. Data blok nedir? Data blok açtığınız zaman normal 4 sayfası gibi bir şeydir. Yani üstüne yazılar yazabileceğiniz bir yerdir. Şey yoktur orada. İşte eee kontaklar falan yok. Düz bir şey. Boş notepad dosyası düşünün veya word düşünün ama bir. Yer. Yazacaksınız içerisine. Ben şimdi ladder ama sayısal değerler giriyorum. Şimdi ladder yoktu. Eğer iki tane sağa yatır slash kullanırsanız bu şu. Bu açıklama metni. Hani sizin net bir yazan yerin yanında vardı, açıklama yazabiliyordunuz. Programla alakası yoktu. Burada data blogda eğer açıklama yazmak istiyorsanız iki tane sağ yatık slash koyarsanız tamam mı? Ondan sonra yazacaklarınız programla alakalı değildir. Açıklama metnidir. diye diyeyim ki zaman bir. Burada da alanlarında ne demiştim ben size? Merker hafızalandır demiştik. Q hafızalandır. input bir hafızalandır. V gibi bir şey kullanmıştım. Hatırlıyor musunuz? V de demiştim hafızalandırdır. V nedir? V'yi bir kontak olarak kullanabilirsiniz. V'yi bir bobin olarak kullanabilirsiniz. E hocam Merker'den farkı ne? Yani ben Merker 0.0 yazdım. Veya ben V 0.0 yazdım. Hafıza alanı açısından ikisinde de çok büyük bir fark yoktur. Veya sizin kafanızı karıştırmayalım daha fazla. Ama şu ya hocam Merkel varken V'ye ne gerek var? V bir hafıza alanı bakın. Tamam mı? Merkel gibi bir hafıza alanı. Hocam Merkel varken V'ye ne gerek var? Eğer v varsa Merkel'e ne gerek var? Merkel'i ben program içerisinde yardımcı böyle gibi kullanırım. Problem içerisinde değişen hafıza alanlarıdır bunlar. V'yi de v ee, kullanma mantığı program içerisindeki sayısal işlemlerde sayısal olarak hafızaların tutulmasında kullanırım. Bakın, şuna bir bir daha bakalım. Şimdi, V'de bir hafıza var demiştim ben size, öyle değil mi? Diyordum ki, V4 10, 100 V4 12 90 Niye açıklama metni yazıyorum? Zaman 2 diyorum. Tamam mı? V Word 20 220 diyorum. V Word 22 210 diyorum. Niye 10 12 gitti? Word havuzları ikişer ikişer gidiyordu. Byte'lar birer birer gidiyordu öyle değil mi? Evet. Byte de olsaydı 10 11 12 gidebilirdi. Aşağısı da 10'un yine. Yok 20 22. <gülüyor> Neden 20? 20 ile 20. Eğer belki bunlara da 10-12 yazarsam hata verecek bana program. Diyecek ya onu kullandın. Neden 14 kullandın? Birazdan gördüm. Ha. Ya hiç e yani. Herhangi bir şey yok. Yani 14-16 da kullanabilirim. Sorun değil. Anlatabiliyor muyum? Bu bir hamıza alalım. Kendime de seçtik. Kendime göre seçtim. Kendime göre seçtik. Bir de değiştirmek lazım. Bak sorunu değiştirmek lazım. He? Serum sizin inşaatını lazım o zaman. Yok halledeceğim onu ben. Peki. Halledeceğim. Şimdi bakın, ben geliyorum biliyor musunuz, PLC'yi yollarken program bloğu seçtiniz, ana main bloğu yani yazılımı yaptığınız yeri, data bloğu da seçtiniz, oraya çeltik koydunuz ve yolladınız. Yolladığınız zaman PLC'nin içerisine gitti ve World 10 hafızalarına 100 sayısını yazdı ve 412 12 90 sayısını yazdı. Bakın dikkat ederseniz, V hafızalanını sayısal değer atamada kullanıyorum. bir V4 20 hafızalanı 220'yi, V4 22 hafızalanı 210'u yazdı. Neye göre seçtim? Sıfır yazarım, iki yazarım, dört yazarım, altı yazarım. PLC'nin modeli markası ne kadar hafızalanı açıyorsa, bana müsaade ediyorsa istediğimi yazarım. Sorun değil, anlatabiliyor musun? Yazdımda her zaman Merkel 0.0 gösterdik ya. Merkel ben 7.0 da yazabilirim. Bundan sonra çıkarak piyasa içerisinde sana Sen sadece şık dursun diye, tamamen o niyetle 20'ye 22, 10'a 12'ye 20 20'ye 22 yazın. Başka hiçbir şey denemiyor. Şık dursun diye, aynen. Tamam mı? Havzadan şu bunu isimli gibi kullanabilirim. Şimdi gelelim, gelelim ne oluyor? Bunu nasıl kullanacağım? Artık bundan sonra nihayet çözüme geçiyor. Tamam mı? Eee, yok da bunlar var. Ha, ne kullanacağım ben? %90'ı kullanacağım. 220 ile 210'da zaten program içerisinde bir kullanacağım. Şimdi taklarının öbür başına geçip normal çözüme devam edeceğim ben. Tamam. Şimdi değilim. De. Şark birinin varsa Bak yine şart 1 varsa Mo Work the Mo work Eee ne yapıyorum Merkel bölüp ona Tamam mı? Önye 100 sayısını mı atıyordum? Evet, evet. Ondan sonra 200'e... 90 <gülüyor> ne bileyim? <gülüyor> Word 12 ile... E. Evet, Merkel tekrar ben sayı sayıp More dedim. Word, Merkel, Word 12'ye kaç sayısını atıyordum? 90. 90. 90. Tamam mı? Ben buraya sayısal değer yazmıyorum. Niye yazmıyorum? Data bloğumda Data bloğumda ve Word 10 kaç? 100 ve v4 12 kaç? 90. 90. Eğer ben şu 100 yerine v4 10'u, 90 yerine de v4 yazabilir miyim? Niye? Çünkü Piasecki ben yolladığımda hafız alanlarına değer verdi. Öyle değil mi? O zaman ne oldu Piasecki? Şart bir sağlandığı zaman, şart bir sağlandığı zaman v4 onun içerisinde ne vardı? 100. 100'ü gitti bunu atalım mı? Evet. Geldi 90 değeri ve örgönü girdi de 90 değeri yok muydu? Geldi bunu atalım mı? Atalım. Hocam, direk yazmak yerine niye böyle bir şey yaptınız? Öyle değil mi? Yani en azından eskiden buraya %90 yazıyorduk, yolluyorduk, gidiyorduk. E şimdi iş uzadı. İşi şu nedenle uzattığım gibi gözüküyor. İşler kimse yok. He? değil Yok. Onu da yazarsam ki. Buraya ne tek blok koyacağım biraz sonra. Blok olduğu bir şey var mı Neydi? B, L, K, Mo, Word. Şark buradaki hafızı değerini ve Word 10'u nereye atıyordu? Nereye atadım ben? Merkez Word 10'u. <gülüyor> tamam mı? Ama kaç tane atalım? İki tane atalım. Anlaşıldı mı? BlockBot ne yapıyordu? BlockBot Şuradaki değerden itibaren Şuradaki değerden itibaren Şu kadarını alıyordu bu Ve bunun altına atıyordu. Yani ne yaptı? İlk değer ne? Ve 4-10 mu? Bunu getirdiğin ben de 4-10'a atadı. Tamam mı? İkinci değer ne? Ve Bird 11 değil. İşlerden otomatik iki at vererek biliyordu. Mer Bird e, 12 getirdi. Merkel Bird 12 atadı. Tamam mı? Ha, i̇ki tane yaz için iki tane atadı. Üç tane yazsaydım Bird 14 ve Merkel Bird 14 atayacaktı. Bir tane yazsaydım boşta işte 16'yı, 16'ı atayacaktı. Anlaşıldı mı? Şey olsaydı bu da, Merkel 10 değil de, Merkel 2 olsaydı ne olacaktı? 10'u 2'ye atacaktı, 12'yi 4'e atacaktı. Anlaşıldı mı? Tamam, <Gülüyor> Tamamen sayılar, hani dedim ya, yakışıklı dursun diye, şık dursun diye, o nedenle. Yani ben burada örneğin Merkel e, 4, 8'i, Merkel 4, 10'a e atasaydım, 8, 10'a atacaktı, 10'u, 12'ye atacaktı. Sıralı gidecekti karşı tarafta. Anlaşıldı mı? Şimdi ne oldu? Şu yan tarafı sileyim. V4'un içerisinde ne vardı okuyun bana. V4'un içerisinde data blokta ne yazıyor? 100'ü ne bir atadım ben? Merkel 4, 10'a. 12'nin içine ne vardı V4'un 12'nin? 90'ında ne bir atılır? Merkel 4, Bakın dikkat ederseniz demin bu işlemi iki kere yapmıştım, şimdi tek MOV blokta bu işlemi bir seferde yaptım. Ya hocam ne olacak 2'ye 1, iyi de 50 tane sayısal değer atamamız gerektiğinde ne yapacaksınız? Tamam mı? Örneğin önünüzde tanklar var, kazanlar var, sayısal işlem yapıyorsunuz. İşte o durumlarda bu çok işimize yarayacak. Ha 2 tane de hocam 1 yaz, 2 yaz, yazın sorun değil. Tamam mı? 1 ile 2 arasında ama 50 tane sayısal değerini geliştirmeniz gerektiğinde ne olacak? Bunun işte bir tane sinyalizasyon değil de, bir yerin sinyalizasyonu değil de örneğin bir bölgedeki işte sinyalizasyonu yapsaydı 50 tane sayısal değer atamanız gerekseydi 50 tane bomb blok mu yazacaktınız? Tamam. Mantıklı değil. Tamam mı? Ama tek bomb ben bu işi yaptım. Şunu biraz daha küçültüceğim. şey alsın. Biraz daha başlıyoruz. BlockMov dedik. Neyi atadık? v Work 10'u, iki tane Merkel Work 10'u atadık mı? Peki, şart 2 olduğunda ne olacak? Şart 2 olduğunda da yine BlockMov bu sefer... Demin ben zaman 1'i mi atamıştım? Evet. Şimdi zaman 2'ye atacağım. BlockMov, Work ve Work 20'yi bu sefer. İkinci şey nereden başlıyor zaman? 20'den itibaren başlıyor. Yine iki tane atacağım. Ne yapacağım? Merkler-Word 20'ye mi? Hayır. Şey Kimi kullandım? Merkler-Word Merk 10 ve 12. Yine Merkler-Word 10'a atacağım. Ne oldu? Problem üstündeki Merkler'lerin sabit yerler. Yani 10 ve 12. Ama ben Merkler'lerin içini şart bir de doldurdum. Şart 2'de bunu da doldurduk. Bir şey söyleyeyim mi? He. Peki bu mesela e, e, evet. daha 4 10'dan başladınız. Dediniz ki yani 10'la 12'ye sadece atacak hemen o tarafa geçecek. Adam da sanacak belki 20 22'ye gidecek. 2 verdi. Ha 2 tanesini yapıyor. Tabii. O zaman 20'den başlıyorsa sonlara kadar gidecek ama 2 tane verdiğimizde 2 tanesini yapabilir. tane tamam 10 derse 10 tane atacak. Yani 10'u 10, u, 10 u atadı, 12'yi 12, yi, 12 yi atadı. Burada ne yaptı? 2 tane dedim. 20'ye atadı. 22'de duracak. geldik. Yani. Aynen. V4 20'yi, merkez 4, 10'a V4 22'yi, merkez 4, 12'ye atadı. 2 12 yazdım, işin 2'de durdu. Tamam, tamam. 24'ü 14'e atacaktı. 26'yı 16'ya atacaktı. Demek istediğin 6'ya değil, değil mi? Aynen. 2, ataması gereken kendisiyle birlikte sayıdı. Yani tekrar, öyle söyleyeyim. Şimdi, sayıları da atattım mı ben? açaktım. Şark 1 olduğu zaman taktiye sayıları değiştirdim, merkeze Şark 2 olduğunda taktiye sayıları değiştirdim. İyi de bu şarklar ne? Bir de şöyle bir şey söyleyelim. Input kalıcı napanydı. Evet. Input kalıcı olanlar şu sürekli ikisi dediğim yerlere input 0.0 yazabilir miyim? Bunlar neydi? Zaman sıfır olduğunda, kaysarana gittiğinde zaman sıfır olduğu için başlatmadan önce devreye girmesini engelliyordu. Öyle değil mi? Yani input başlangıç varsa Artık bundan sonra çalışabilir. Input zaten sistem başlatan değil mi sıfır noktası? Başlatam. Çilevanlandı mı burayı? Tamam. Şimdi Yine bu şartlar ne? Şart bir şart yolları kalabalık olma durumları değil mi yine? Bu şartları nasıl sağlayabiliriz? Böyle. He? Böyle yine. Aklınızdan ne geçiyor? Hayır. İmput da seri seri veririz. Evet. Sorum şu, nasıl bir nasıl bir mantıkla yoldaki trafiğin kalabalık olup olmadığını anlarsınız. Sen sensör koyarız öyle tane, mi tanem? İki tane koydum, birinci bir yola, ikinci ikinci yola. O sonra ne evet. oldu? Sensör algıladı arabaları çok da bir, biri çok. Şimdi bakın. Sayıcı, Sayıcı koyacağız. Hadi sayıcıları koyalım. Sayıları koyalım Bu birinci yolu sayısı Neyi sayacak? Eee biraz daha trafiği sayısın Şöyle geçeyim Öncelikle bir şey daha yararlı edeceğim Yol biri sayan bu olsun C1'i çalıştırsın Tamam mı? Tabi de yol 1'i de Yol 1'i çalışsın Bir tane daha koyalım Yol 2'den, bu da c 2 saydırsın. Tamam? Bakın şimdi, yol 1 ve yol 2'nin trafiğini saydırdım, iki tane sayıcı. Bakacak olursanız, yol 1'i saydırdım C1, yol 2'yi saydırdım C2. Peki, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Yol 1, yeşili uzunsa, nerede Bunu yeşil yanımda saydırdım, öyle değil mi? Yol 1'e yol iki yeşil saydığında sayacak. Çünkü yeşilde araçlar gidiyor. Tamam mı? E şimdi birincinin yeşili 20 saniye yanar. İkincinin yeşili 8 saniye yanar. 10 saniye yanar. Farklı değil miydi zaten zamanlarımız bizim? He? Zamanlarımız farklıydı. O zaman ne olur biliyor musunuz? Zamanı büyük saymaya başlayan yani yeşili, yeşil yanma süresi uzun olan öbüründen nispeten daha fazla araç sayacak. Öyle değil mi? Ancak öbürü yeşil uzun yanan yol çok boş olacak nadir araba geçecek. İşte yeşil kısa olandan çok fazla araba geçecek ki fark anlaşılsın. Demek istediğim şey şu. Eğer sen buraya sadece yol 1 yol 2'ye sayıcıları verirsen e, eşit şartlarda saymış olmazsın. Çünkü yol 1'in demin de dediğim gibi yeşili 20 saniye yanıyordur. Yol 2'nin yeşili 8 saniye yanıyordur. Tamam mı? O zaman ben bunları eşit zaman aralığında saydırmam lazım. Yani yol de örneğin 3 saniye sayıyorsa yol 2'de 3 saniyede saymalı. Aksi halde biri 10 saniyede sayım yapacak biri 20 saniyede sayım yapacak. Örneğin işte olmayacak. Şimdi zaman grafiğini sildik ama zaman grafiğine baktığınız zaman zaman grafiğinde yeşil minimum 8 saniye yanıyor. Tamam mı? Yani zamanda en kısa zamanlamam benim 8 saniye. Anlaşıldı mı? O zaman ben sayma işlemini 8 saniye zaman diliminde yapmam lazım. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben burada sayma yapıyorum ama bu sayma yaptığım yere benim bir adetle zaman bölgesi kontağı koymam lazım. Açık mı koyacağım, kapalı mı koyacağım? Kapalı koyacağım. Kapalı koyacağım. Niye? Sekiz saniye. Kapalı kalacak kontak sekiz saniye. Saydı saydı. Sekiz saniyeden sonra o kontak açılacak. Sayma işlemi yapmayacak. Anlaşıldı hmm. mı? Şimdi C bir yol mi sayıyor. Yol bir ne zaman araç geçecek yol birden? Yol biri yeşil biri yandığında. Yeşil biri yandı mı? Yandı. Yeşil biri burayı kapadı mı? Kapadı. Kapayınca... T 39 gibi bir zaman öylesini pardon 37 kullandık değil mi en son? T evet. 38 gibi bir zaman öylesini çalıştıracak. Bu 8 saniye yani çarpımı kaç bunun? 80 saniye çalışacak. Nolu buraya da yeşil bir kontağını koyuyoruz tekrar. Yeşil bir yanı mı? Yanında. Yeşil bir yanıcı burayı kapadı mı? Kapadı. Burada T 38 yeşil bir buruyla kapandı mı? T38 8 saniye saymaya başladı mı? Başladı. 8 saniye içerisinde buradan ne kadar araç geçtiyse bu sayılır mı? Sayılır. Süre 8 olduktan sonra ne olur? Süre 8 olduktan sonra bu konta açılır mı? Açılır. Araç geçse daha sayma işi yapar mı? Yapmaz. O zaman yeşil yanlığı andan itibaren ister uzun yansın ister kısa yansın. ilk 8 saniyede geçen araçları saydık. Değil mi? Niye 8 dedik? Çünkü en kısa yeşil yanma süresi benim için 8 saniye. Ha 22 de yanıyor. Ama biri 22 yanıp biri 8 yanarken sarma yapmanın bir mantığı yok. 22 yanan her zaman uzun yanan, her zaman kısa yanan daha çok arasayacak. Bu gerçek olmaz. Aynısını ne için yapacağım bu mantığın aynısını? Diğer için yapacağım. Yani ki Y2 çalışıyorsa gel bir tane T39 gibi zaman ölçüsünü çalıştır diyeceğim. Tamam mı? Peki bu T39 gibi zaman ölçüsü ne yapacak? 8 saniye yani 80 sadece T39 sonra buraya atacak. Yine Y2 çalışırken. Y2 çalıştı mı bu sefer? Şimdi Y1 çalıştı örneğin Yeşil bir çalıştı saydı 20 araç 10 araç neyse Sayma işlemini yaptık mı? Yaptık. Y1 kapandı İlk 8 saniye içerisinde Sayma işlemini yaptı O zaman C1 içerisinde bir sayı değeri var 3, 5, 7 gibi neyse Ondan sonra indi aşağıya Bu sefer Y2 yandı Y2 burayı kapadı Y2 burayı kapadığında yine T39'u buradaki kontağı sayesinde ilk 8 dakika içerisinde C gibi şeyler saydı. Şimdi ben şeyi biliyor muyum? Birinci yoldan 8 saniyede ne kadar araç geçti? İkinci yoldan 8 saniyede ne kadar araç geçti? Bunu biliyor muyum? Biliyorum. Şimdi hangi yol kalabalık? Bu karşılaştırmayı yapacağız. Tamam mı? Hangi yolun kalabalık olduğunu karşılaştıracağız? Şimdi. Şart neydi? Şu değil şart mıydı? Şartlarım mı muydu benim? Ne şart yine? Nasıl C1 büyük integer, C2 veya C2 büyük integer. Ah, şartlar bu. Birinci sayı 2'den büyükse, bunu atar. Veya iki birden büyükse bunu, eşit olacağım. Eşitse bir şey değişmez. En son neyse o devam eder. Anlaşıldı mı? Şimdi blok, mol ve mol ile ilgili şunu söyleyeyim çocuklar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mol'da da olsa, blok mol'da da olsa şu kontak bir çelim kapansa bu atamayı yapar. Tamam mı? Yani devamlı bu kontak kapalı kalma gibi bir şey yok. Şarkı yok. Hani set ve reset görevleri neydi? Bir çevrim seti görmesi, set kalmayı sürdürüyordu. Veya bir çevrim reseti görmesi, reset kalmayı sürdürüyordu. Blok move olsun. mor bloklarında olsun. Atadığınız sayısal değeri öbür tarafa veya buradaki sayısal değeri öbür tarafa atamanız için sadece ve sadece bir çevrim blok move olsun, blok move olsun, bir çevrim bir olması yeterli. Hocam eski nasıl getireceğiz? Eski geri getirmek için bu sefer sıfır atamamız lazım. Veya başka bir sayısal değer atamamız lazım. Yani ben hafızalarla bu değeri bir kere atadım mı, bir daha değiştirene kadar o orada durur. Burada enerji olup olma olmaması önemli değil bu an. Şimdi şart 1 ne? C1'in C2'den büyük olmasında bunu yap. Veya C1'in C1'den büyük olmasında bunu yap. Şart sağlandı mı? Sağlandı da burada başımıza şöyle bir sorun çıkıyor sayıcıların ve zaman öleğelerinin bir şekilde resetlenmesi lazım. Anlaşıldı mı? Şimdi T37, T38 düzeltiyorum. Ne zaman sıfırlanır? Hmm. Kırmızıya geçtiğinde bu. Yeşil bir sönüp kırmızıya geçtiğinde zaman sıfırlandı. Tamam mı? Veya burada yeşil iki söndüğünde kırmızıya geçtiğinde zaman sıfırlandı. Tamam. Ama şu anda bakın sayısal değerler var. Ben, ben bu sayısal değerleri bir sonraki çalışmada tekrar resetleyebilmem lazım. Bu sayısal değerlerini nerede resetleyeceğim? 33 saniyede resetletecek Aynen. Saniyede. Aynen. 33 saniyedeki kim resetliyor? Zaman Hangisi? 33 saniyede resetleyen zaman bölümleri alanı T37 Gelin şimdi buraya. T37 ile Bunları resetletelim. Şimdi Teosiyeli ile onları resetlettik mi? Evet. Reset ettik. Burada şöyle bir olay var. Bakın burada şöyle bir olay var. C1 saydı mı? Kaç saydı C1? 10 saydı mı? He? C2 saymaya başladı. 1, 2, 3. Bakın dikkat ederseniz karşılaştırmayı bunlar devamlı yapıyor. İyi de bu saydı da daha C2 saymasını sürdürüyor ya. Bana ne zaman lazım? Bu sayma değerleri. Sayma işlemleri bittiği anda lazım. Öyle değil mi? Yani C1 sayarken, o an sayarken veya C2 o an sayarken bu karşılaştırmaları yapmaması lazım. Yaparsan olur hata olur. Habire de sayısal değerlerim değişir. Anlaşıldı mı? Çünkü daha bu sayıyor, son değeri bilmiyorum ki daha 8 saniye bitmedi. Anladın mi? 8 saniye bitmedi kardeşim niye karşılaştırıyorsun? O zaman ne koyalım buraya? T38 mi koyalım? T39 mu koyalım? T38 koyarsan birinci saymaya göre alırsın. T39 koyarsan İkinci saymaya göre alırsın. Hayır, bunu da istemiyorum. Buraları koyacağım kontaklar T30 ile. Buraya getirdim T37'yi koydum. Şimdi ne olur? Olay şu. Yeşil yanlı sayma yapıyor mu? Bir yeşil bir de sayma yapıyor. Yeşil iki yanlı sayma yapıyor mu? Yeşil iki de de sayma yapıyor. Tamam mı? Ama yeşil bir kesildi. Ama Yeşil 2 kesildi. Şuradan. Sayma şimdi sürdürüyor mu? Sürdürmüyor. Ama, ama C1 ve C2 daha henüz reset yemedi. Çünkü sonuna gelmediği zamanı. Anlaşıldı mı? C1 ve C2 reset yemediği için en son hafızalarında değerler ne? Neyse. Saymada son nereye geldiyse o. Öyle değil mi? C1 ve C2 şey yapmıyor. Reset yemedi henüz. Meslek yemediği için en son y1 nerede bıraktıysa bunu sayar, y2 bunu nerede bıraktıysa bu onu sayar. Ondan sonra bir de şu var, şimdi sistem çalışıyor, sistem nasıl çalışıyor? Sıfırdan başladı geliyor, yarını bir yerde zamanı değiştiremem. Anlaşıldı mı? E birincinin yeşili 8 saniye yanmıştı, yarını bir yerde değiştirdi, bu sefer 22 yanması lazım. Bu sefer öbürne kırmızıya vurdu, söndü, tekrar yeşile geçti gibi bir sürü sıkıntı olur. Ben zamanları nerede değiştirmem lazım? Zamanların benim nerede değişecek? Sona geldiğimde bir sonraki çevrimi yeni zamanla başlamam lazım. Öyle değil mi? Şimdi arada bir yerde ben bu zamanlarda oynayamam. Çevrim sona gelecek. Çevrim sona geldikten sonra zaman karşılaştırmasını yapacak, yeni zamana göre yeni çevrime başlayacak. Yani yeni döngüye başlayacak, öyle söyleyeyim biraz karışmasın bu. O zaman benim çalışmanın sona geldiğini periyodun sona geldiğini ne gösteriyor? T37 gösteriyor. Öyle değil mi? lü benim sonum. Ne oldu orada? Geldi. T37 kapadı mı? Kapadı. T37 kapadı mı? Bu büyükse bunu atadı, bu büyükse bunu atadı. Anlaşıldı mı? Bu atama veya bu atama gerçekleştikten sonra T37 ile birlikte sistem başa dönüyor mu? Dönüyor. Sistem başa döndüğünde hangi değerle başlayacak? Şu karşılaştırma sonucunda neyi görmüşse yeni değerle başlayacak. Yani yeni çevirme karşılaştırma sonucundaki elde ettiğimiz değerle başlayacağız. Şimdi burada şöyle bir kritiklik var. Bakın şimdi. Hangi satır daha önce olacak? Size onu söyleyeyim. İlk başta kendine mi? Var şimdi. Net 41. Bak buraya net 41 dedik mi? 1, 2, 3, 4. Net 41 bu muydu benim? Şu. T 30 net 41 olsun. Şimdi düzeltiyorum. 2, 3, 4, 5. 6 7 diye gittiğimi düşünün Anlaşıldı mı? Saydı mı? Saydı i̇şte Bunlar sayma işlemini yaptı mı? Yaptı Ondan sonra buraya geldi mi? Geldi Bakın şurada şöyle bir sorunla karşılaşacaksınız t 35 kaç oldu? 300 oldu tane kapadı mı? Kapadı Pontağını kapayınca bu reset attı mı? Sıfırladı mı? Sıfırladı Bu reset attı sıfırladı mı? Sıfırladı. Burada karşılaştıracağınız iki değer de sıfırdır. Bu satır niye? Bu 6 mı? Bu 7 mi? Bunlar sonuna mı geliyor? Anlaşıldı mı? Geldi program çalıştı, proyresetledi mi? Sıfırladı mı bunu? Sıfırladı. da sıfırladı mı? Sıfırladı. Peki C1, C2, C2 bu karşılaştırmaları ne olarak girdi? Sıfır olarak girdi. Anlaşıldı mı? Şimdi sıralamayı net olarak sıralaması değiştiriyorum. Bir iki üç dört beş altı yedi. Tevazu 30 300 oldu mu? Kontağ kapadı mı? Burada okuduğu değer ne? En sonki saydığı değer. Burada okuduğu değer ne? En son saydığı değer. Burada okuduğu değer ne? En son saydığı. Burada okuduğu değer ne? En son saydığı değer. Karşılaştırmaları yaptı mı? Yaptı. Bunlardan birini aktif etti mi duruma göre? Etti. Daha sonra geliyorum artık bundan sonra C1 C1 greset de benim için herhangi bir sorun yok. Anlaşıldı mı burası? Yani geldi A1 gresetle C1 tamam C1 sıfıra düşüyor zaten ben karşılaştırmamı yaptım işim bitti. Bir sonraki çevrime zaten sıfır girmesi lazım. Veya bir sonraki döngüye zaten sıfır girmesi lazım. Evet, evet. Anlaşıldı mı? Yani ben bir şey sorayım istiyorum. He. Bizim burada bulunduğumuz ton değil mi Ravzal Rölye'nin? Ne farkı ne? <gülüyor> fark <gülüyor> zaman Rölye'nde bir ee, sıkıntı yöntem yok ki. Zaman, yöntem. zaman yöntem zaten yeşil bir içerisinde veya yeşil iki içerisinde iş yapıyor. Benim için önemli olan C1 ve C2'deki sayısal değerlerin kalması. Zaman <gülüyor> benim işimi bağlamıyor. Ben niye karşılaştırıyorum? C1-C2. C1-C2 bana sağlıklı olarak sıfırlanmadan gelsin, yeter. Zaman resim karşılaştırmıyor. Karşılaştırma işim bitiyor, daha aşağıdaki satırlarda da bunlar resetliyor Zaten reset yemesi lazım. Ama reset ne zaman iyiydi? Karşılaştırmayı yapacağım, ona göre yeni zaman atacağım. Reset yiyecek zaten. Yeni bir periyoda başlıyoruz çünkü. Üst üste saydırmıyoruz. Tamam Anlaşıldı mı? Şimdi Bir şey daha var ama onu anlatayım, anlatmayayım çok düşünüyorum. Anlatmayayım ben. <gülüyor> Yok, kısaca, sadece değil. He, söyle. Bilmem, okuyacağım ben Söyleyin. Bacağım, te 38 evet. niye kapalı mı olayım? Te. 38 niye kapalı mı olayım? 38 niye kapalı mı Yeşil bir yandığında 8 saniye sadece, yeşil iki yandığında 8 saniye. Niye 8 olduğunu anlattım. Anladın mı orayı? Anladım. Yeşil bir burayı kapadı mı? Kapadı. Çalışmaya başladı mı? Başladı. Yeşil, yeşil bir burayı kapadı mı? Kapadı. Kapalı, yolu sayıyor. Tak tak tak geçen arabaları sayıyor. Sekiz de açar bu. Sekizden sonra saymasın zaten hissenin. Sekiz, sekiz saniye saysın diye. Tamam mı? Açsın ve saymayı bitirsin. Şimdi beyler, SM kontaklarımız vardır, SM byte'larımız vardır piyasa ile <gülüyor> alakalı. Tamam mı? SM bayıklarımız vardır. SM00 devamlı kapalı kontaktır. SM01 PLC'yi run yaptığınız anda PLC run yaptığınız anda ilk çevrim kapalıdır. Ondan sonraki çevrimler açıktır. 05 saniye açık 05 saniye kapalı kontaklar vardır. Flaşör yapmanızı yarar. Veya 30 saniye açık 30 saniye kapalı kontaklar. Veya 30 saniye kapalı 30 saniye açık kontaklar vardır. Flaşör yapmanızı yarar. Veya bir çevrim açık bir çevrim kapalı kontaklar vardır. Bunların üstüne durmuyorum. Sadece şuraya birinci satır aslında nedir biliyor musunuz? SM 0.1 VK moblog modu tamam mı? Neyi atacak? V4 onu iki tane Merger 4 ona. hocam bu bu şu demek? Beyler bilinler misiniz? PLC'yi ilk çalıştırdığınızda. İlk çalıştırdığınızda. Merkeldeki değerler ne? Merkeldeki 10'da ve 12'deki değerler ne? Sıfır. Tamam mı? Sıfır olduğu için şu işlem yapmaz. Niye? Tüm sayıları sıfırla karşılaştırıyorsun. Anlaşıldı mı? İlk çalışmaz. İlk çalışabilmesi için sistemin bir sayısal veri baştan atatmam lazım buna. Tamam mı? İlk diyorum ki, ilk şunu bir atatayım. İlk bunu atatayım. Ondan sonra sistem çalışmaya başlasın, zaten zamanları otomatik değişecek. Anlaşıldı mı? Bu ne? SME 0.1 tekrar söylüyorum, özel hafıza bitleridir. Tamam mı? PLC'yi run yaptığınız ilk çevrimde, bura kapanır. İlk çevrimde kapan bu değeri atalı mı? Atalı gitti. Ondan sonra ilk çevrimlerde bu artık hiçbir iş yapmaz. Ne zaman PLC stop run yaparsınız tekrar? Yine ilk çevrimde devreye girer, ondan sonra bir daha devreye girmez. Bunu da niye vermek zorundayım, tersi ilk an yaptığınızda Merkel'de herhangi bir şey sayı değeri yoktu Yeşil-kırmızı neye göre yaksın Ben bir ilk değer vermem lazım ki Bu ilk değerden sonra sistem devam etsin Tamam sorusu olan Tamam mı? Tamam